Tepe Monjutic tepesi Ondan sorucuma Şehir burada Buenos Dias, Espanol. <gülüyor> Barcelona, hola. Hola, Barça'dayız. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Mert'cim. Günaydın. Nasılsın? Her zamanki bir kahvaltıma oturuyorum. Menümü alıyorum. Bakın menümüz böyle geliyor önümüze. Manzaramız güzel, bugün Barcelona manzaralı. Grimaldi Lions hemen karşıda gözüktü. Şöyle göstereyim. Zorlu bir aslan körfez geçişi yaptık ve buraya ulaştık. Bir tane Cenova feribotu var. Grimaldi, Transmet. Hadi bakalım biz kahvaltıya. Şu anda kahvaltımı bekliyorum. Evet Eda, afiyet olsun. Eda, sen de mi bütün yemeği gezdin. Ablamadım, evet ya. Ben de gezdim. <gülüyor> bütün yemeği gezmek de çok zor. Aynen, yordular sabah sabah bizi arkadaşlar. Yordan mı çıkacaksın, buradan mı çıkacaksın? Yüksen ayrıyım. Zaten yemeği de ben yürümekten yoruluyorum. Vallahi ya ayağımız ha. Bir kez daha yürüsem daha iyi. <gülüyor> Şöyle iniş platformu yanaşıyor ve indiriyor. Nereye? <gülüyor> evet, en son da... Bahçelon'un Diyotipriş'ine geldik. Doğru mu hocam? Evet, başlayalım. Hadi bakalım. Terminal A'da taksiye bindik. <gülüyor> Evet, Kolon anıtı Katalonya'nın başkenti. Şu an oradayım. Katalanca konuşuyorlarmış, hırsızlığa çok dikkat edin diyor zaten. Evet. Şehir modernizm akımıyla birlikte ızgara şeklinde, şöyle şöyle çizgi çizgi çok düz yapılmış. Evet, Kuzco Columbus anıtından evet. başlıyorum. Burası da Barcelona limanı, İspanya'nın en işlek limanlarından. Günde 700 binden fazla gemi uğruyormuş buraya. Belli ama şey olarak. Bayağı evet. işlek duruyor. Şu anda tam Puerta de la Paz'dayız. Paz Portu girişinde. Evet. Şu 65 metrelik heykelimiz. 65 metre olan bu. Evet. Amerika'yı keşfinin şerefine yapılmış bir anıt bu. Tamam. Christoph Colombo'nun. Isabella Kraliçesi çok desteklemiş Buradan da artık La Rambla'ya doğru yürüyeceğiz. Amerika kıtasına yaptığı yolculuktan dönüşte yanında 12 tane yerli getirmiş sanki turistik eşya gibi, souvenir, hediyelik eşya getiriyor sanki. Onun tam buradan çıktığı anlatmış. Ha, tam buradan, gemiden çıkmış. Anladım. Şuradan çıkıyor. Tamam. Burası da o liman işte. Hakikaten büyük yani. Koskocaman. Çıkmıyor, çıkmıyor. Katalonya meydanına doğru yürüyeceğiz, Larambla Caddesi'nden. Larambla buranın en heyecanlı, en eğlenceli caddelerinden. Ha. Şurada bisikletler var bak. Ne güzel gezilir Evet, askeri kışla Genelkurmay Başkanlığı. Kent. <gülüyor> Genel, Genelkurmay Kara Kuvvetleri Komutanlığı binası. Aynen, Kara Kuvvetleri. Çok önemli çünkü Katalonya'nın başkentindeyiz Macım. Evet. Katalanca konuşmaya dikkat edelim lütfen. Evet, İspanyolca İspanyolcadan yerine ziyade. Katalanca'ya geçeceğiz. Katalanca. Çünkü İspanyolcayı çok iyi biliyordum. Viva Katalana. <gülüyor> falan diye hemen yalakalık da <gülüyor> <gülüyor> Heh, Bak Bir şey söyleyeceğim. Magnet falan bakacaksanız şimdiden bakın. <gülüyor> ne kadarmış? <gülüyor> sonradan <gülüyor> sonradan koş koş yapmayalım. Ya magnet. tamam işte. Magnet şeyi aynı yani. Evet burası artık La Rambla caddesi. Çok güzel pilli bisikletler var. Gitmek için çekim yapıyorsam bir şey diyeceğim. De. İspanyol şair var. Federico Adam. Lorca. Okay. Garcia Lorca demiş ki şu dünyada bitmesin hiç istemediğim bir cadde varsa o da Lara Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ama evler çok şirinli denir elimden değil mi? Çok ama. Ya yani bu caddenin sonu da artık Katalonya Katalan Meydanı'na çıkacak. çıkacak. Bir tarafı deniz, bir tarafı meydan. Evet. Bak Balmon Müzesi varmış. Evet o. Yemek Yılmaz Büyük Erşan yapmış. Uğurmaz <gülüyor> Bey. Kuş çok güzel. Ne uçuyor? Mars mı? Evet Eda kimmiş bu? Bilemiyorum. Acaba Lorca mı? Mücadele sevdiği için. Solar diyor. Yapmış olabilirler mi? Solar Pitara diye bir şey yazıyor ama. Bu belediye tiyatrosu Larambla devam ediyor. Normal bakkal sanki biz tiyatlar bizden pahalı günde geldi evet, Pahalı ya. Sizce? Bakın o şey çok güzel. Desenleri acayip şık. Tiyatro. Yani tiyatro ve opera binası olabilir. Zaten macbeth falan oynuyor. Her yer kafe. Oturmalık. Evet, nasıl düşünüyorsun? Çok güzel. Binalar gittikçe güzelleşmeye başladı. Bak acayip acayip. Şeyler var. Şey çok güzel. Şu köşe başı şey de güzelmiş bak. Çok güzel. Ne o? Hiçbir şey değil mi? Ya bir bina yani. Çok eski bina ama ne? Bilmiyorum ama çok Enteresan. güzel. Enteresan. Aynı binaları kullanıyorlar sürekli. Bak şeylere hemen resim bak. bak yine mimari şey. Aynen süsleri muhteşem Evet, mukyereye mi geliyoruz yavaş yavaş daha? Evet. Da. Market yani. Paradok hmm. bak. Hola. şeyler devam ediyor kabartmalar. O kadarken Buenos Tardes derken yollarda ilerliyoruz. Bebellere bay. Şey. Okulu kırmışlar. Aynen. La Rambla'nın meşhur bir özelliği de burada hep böyle çiçekçilerin olması. Mesela şöyle skulentler satılıyor üstünde Barcelona yazan. 4, 5, 5 Çiçek tohumları, bin bir türlü. Oh, 500 bin tane fasulye türü var. Big Fun Müzium diye bir yer görüyorum şu an. Yine bir çiçekçi. Sokağımız çok canlı. Herhalde Barcelona'nın kalbi. Eski marketlerinden. Açık market Pazar gibi. Burası şöyle oluyor. Yok pazar yeri gibi olmuyor. Yiyecekçiler oluyor içeride. Burası pazar. Kahve 1 euroymuş mesela. Küros mu var? Tamam. Ne bu yani şey peynir stiği mi? Kahvaltıda bayılıyorlar tatlı. Şöyle bir stik değil mi? Hı <gülüyor> hı. Hatta Amsterdam'da yemiştik ama burada Şekerli şeyli muyum. gibi bir şey. Evet. Bayağı et var. Yeni açılıyor ha. Bak şeyler meyve suları, gerçek meyve suları falan 2 euro. Uygun yani. Ha. Bueno, eso todo que Yani burada yemek lazım, değil mi? Evet, evet. evet. Aynen. Türlü türlü şey var. Bak. <gülüyor> Bildiğin pazar. Bu uh, tatlıcıya bak. Tatlıcıya gel, tatlıcıya. Açın. canlarım mutlaka yeniden Barcelona'ya döneceği inanılan Çeşmeyi, Fuanta da Canaletes ve 1770'lerde yapılan bir yine sarayını görebilirsiniz. Evet. Bu saray da olabilir ha. Hayır, şey bu. Bazilika mı, kilise mi? Caddesi'nde Barça taraftarların buluşma noktası olan Canaletes Çeşmesini ve Miro'nun hoş geldinleri olan mozaeyi görebilirsiniz. Evet, Eda. Güzel bir şey gözüküyor oradan. Evet. Şuraya bir girip bakalım mı içine? İçine göremedim ama... Şey değil Mert, Delamare ediyor. Tamam, gel yani denizlik kilisesi. Evet, demek terli değil. Denizleri, Meryem'i kilisesi. Bu da senin Meryem'i. Evet, hemen bir şey... Şimdi demek ki bu Barcelona bayağı şey, büyük, büyük yani. Ben evet. bir daha geleceğim artık. Hadi inşallah. Bir daha gelip güzelce gezeceğim. İnşallah, inşallah. Evet. 3 şey tanesi Şimdi 10 euro alın, 3 tane bir şey paylaşın. Şöyle bir durum var. Burası La Rambla, bilirisi Katalonya meydanı. Oraya çıktıktan sonra da artık kasalara gidiyoruz. Kasa bilmem ne bilmem ne. O güzel evler var ya. Onlara gideceğiz. Şöyle bir 2-3 katlı barça stor var. Güzel Sanatlar Akademisi. Bizim konservatuvar. Evet, neyi aldım bakalım? Çok güzel Barcelona yazan ikili fincan aldım. Dükkanlar daha ucuz. Aşklı mı aldım? Evet, aşklı aldım. 2 euro daha ucuz aldım. Hadi bakalım. Katalan Meydanı'na az kaldı. Evet şimdi arkadaşlar. Burası Fuente de Cananetes çeşmesi. Bu tamam. çeşmenin suyundan içerseniz Barcelona'ya tekrar gelirsiniz. İç bakayım nasıl içiyorsunuz. Hadi bakalım. İçebilecek misin? Evet. Aferin. Ulan Barcelona'ya tekrar gelebileyim. Abi. Bak. Çok güzel çıkıyor. <gülüyor> ben de bir fırt alayım bari. Valla kana kana içtim. Çek. Çık, kayıtlayız. Çekiyorum seni. O taraftan çekeyim bir saniye, daha güzel ışıklı. Mert de işte Demek ki Mert'le birlikte gezeceğiz Kanalit Çeşmesi'nı. Şöyle üstü şeyle, sokak lambası. Burda Barçalı taraftarların toplanma noktası aşkım bu çeşme Yani maç olduğunda Barçalı taraftarlar burada toplanıyorlar Forza Barça Evet, evet Büyük Katalonya'nın en merkezi meydanına geldik artık Larambo bizi buraya çıkardı Katalonya meydanı Burda şimdi şey mi? Barcelona'yı mı destekleyeceğiz? Tabi Biz Katalanız zaten <gülüyor> Madrid'e gidince de ben biz realiz değil İspan mi? Aynen. <gülüyor> Lütfen Atletico Madrid. Atletico Madrid. Hard Rock Cafe var. Güzel gözüküyor Eda. Çok şık bence. Sevdim yani. Çok. Hem taksi, araba, her şey gelip Buradan girebiliyor. Buradan da tekrar söz verdiğim gibi bütün barça taraftarlı. Taraftarı olan 8C sınıfına selam söylüyorum. <gülüyor> 8C. Ve 5V <5B> sınıfımı öpüyorum. <gülüyor> tamam. Çok güzel bir şey var. Aynen. Evet şu anda... Meryemek'in real meydanı vardı. Kraliyet meydanı. O neredeydi? Bilmiyorum ama... Katılan meydanı burası. Evet, kırmızı yandı geçelim. Evet, şimdi meydandayız. Meydan, güvercinli meydan deniyor Türkçesine. Atıyorum. Hadi yavrum. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Bayağı var. Şey bir meydan. Geniş. Meydan koç kocaman. Şu heykeli de çekelim. Mert'in minibüsü girdi meydana. <gülüyor> Güzel baksana her yerine heykellerle bir şey istemiş, Aynen. Şu heykellerden birini çekelim. Ay, A bak, çeşme varmış. Güzel. Ama kapalı. Var, evet. Nereye gideceksin? Sen ismini söyledin mi? Kasabatl'ı o. Şimdiki gideceğimiz durak. Kasabatl'ı Bowdy'nin şey yaptığı değil mi yaptığı, Eda? Yaptığı, evet. Hadi bakalım. Doldu minyatür kemiklerin evi. Kemiklerin evi var. mı? ve İzdihar gibi kemikler var. <gülüyor> evet, Türk Konsolosluğu orada. Bizim karşıdaki güzel binanın orada. Şu anda Paseaje Gracia Caddesi'ne ilerliyoruz. Aramda'dan Katalonya Meydanı'ndan çıktık artık. Bu caddenin etrafındaki binalar Altın Şehir olarak adlandırılıyor. Modernist binalar döneminin en güzel evleri buradaymış. Zaten Gaudi'nin yaptığı kasabatlı ve Kasa Mila da buranın üstünde olacak. İlerliyoruz. Altın şehre bakıyoruz. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Pasek de Grazie galiba. Grazie. Şurada yazıyor. protesto gösterisine denk geldik. 15%. Kadar Tamamen. Ya dert aso gözüküyor yani. Bunlar sanırsam yazarlar. Kendi kitap heykelinin altında yerde yazar isimleri var. Evet. Bak. Evet şeyler bina güzel. Dağ. Bak hemen. Yine altın Ya ya. şöyle abi. Evet, gene çok güzel tasarımlar var. Gerçekten ne Altı şehrin güzel evleri diyoruz Mertçi nasıl? Çok güzel. Muhteşem ya ayrıntılar. Aynen aynen. Evet bu kasaba Altloya doğru 3 tane ev var. Yine arkadaşlar Barcelona'nın zenginleri Gaudi'ye ev siparişinde bulunmuşlar. Bunlardan birisini görüyoruz. Ejderhaların evi diyorlar. E, kemikli bir yapıya sahip. Kasabatlı. Evet. Gaudi'nin şaheserlerinden. UNESCO Dünya Mirası burası var. Bu evler, bu konaklar hepsi böyle yani. Çok güzel mimari. Gerçekten farklı gözüküyor. Çok güzel ya. Gaudi. Gaudí de doğadan örnek almış. Bugün gezeceğimiz binaların hiçbirisi köşeli kemikli yapılar değil. Pardon, köşeli keskin köşeli yapılar değil. Hep doğadaki gibi yumuşak yumuşak. <gülüyor> Acayip şirin ya. Şimdi bol fotoğraf çekelim. Şöyle detaylıca bir çekeyim de. Tamam. Sen de geç sonra. Go to the city Tabi giriş... Ücretli burası müze oldu artık. Çatıları bacaları çok güzelmiş ama giremeyeceğim yani şu anda. Baksana <gülüyor> renklere. Yok. Çok güzel ya, acayip güzel. Acayip etkileyici. Espiritüel güzel yani. Şuralara var. Maalesef tam ne güzel. Eğleniyorduk çarşıda. Bir yürüyü alıyorduk topladılar ya. Tüh. Aşk olsun polis amcalar. Ya polis amca ya. <gülüyor> Bütün eğlencemi bozdular. <gülüyor> Umarım tekrar gelir zenci kardeşlerim. Ya abi bu ne ya. Yani acayip güzel ya ne diyeyim ben size. Şöyle biraz da içine doğru bakalım. Yani şu kapının girişi bile yuvarlak yuvarlak. Bu arada fiyatları söyleyeyim. Ee, mavi, gümüş ve altın diye ayırmışlar gezileri. Çok iyi ya. 39 euro, 47 euro ve 49 euro. Girmek isterseniz buyurun. Bu bisikletler güzel bir şey gezmek için burada. Evet, sokaklar birbirinden güzel. Evet, altın şehri gezmeye devam. Şimdi Casa doğru gideceğiz. Casa yine Gaudi'nin yaptığı eserlerden. Yine bak hatta şurada o. gözüküyor. Evet. Bu artık La Pedrera diyorlar. Yani taş ocağı. Geç. Deiş yerlerden taşlar getirdiği için. Taş mı getirmiş? Mutlaka. Evet, geldik sayılır. Artık La Pedrera. ...böyle cadde boyu devam ediyor. Şeyi, yapısı çok güzel yani. Ah, <gülüyor> question. It's difficult because the safety belt in all the car okay. alarm. Thank you. Alarm çıldırmış bir halde çalıyor. Farkade Familia'ya en sonunda geldik Eda değil mi? Evet, Kutsal Aile Bazilikası. Nasıl ama dev gibi, daha da uzayacak şaka gibi. Yapımı yani bitmeyen bizim kilise bizim bu. Aynen, yani izliyorduk nasıl yapıldığını. Yani 2026-28'de biter falan edecektim. diyorlar yani evet. belli değil daha. Gaudin'e mimari şahitleri tabii ki. Kutsal Aile Bazilikası. Bakın dağcı işçi de var. Orada uğraşıyor, yazık. Yani şöyle bir şey yani. Evet Eda, anlat bakalım. Bu evet, ne? yani bazilikamız biraz önce dediğim gibi Gaudi tarafından bitirilmeye çalışılmış. 1882'de başlamış aslında, başka bir mimar başlatmış ama dönemin en ünlü mimarı Gaudi devam ettirmeye çalışmış. Gaudi bunu yaparken buradan tramvay şöyle geri geri gidiyor, bakmak için tepeye oldum bitti mi derken maalesef tramvay çarpması sonucu vefat ediyor. Üstü başı da inşaat şeyi olduğu için yani şantiye burası sonuçta. Onu bir işçi sanıyorlar ve pek ilgilenmiyorlar. Sonradan bir kadın fark ediyor ki, Aa, bu diyor, mimarımız diyor ölmek üzere. Maalesef orada kaybediyorlar. Yani kendisi de bunun bitirileceğini göremedi. Daha halen bitmedi zaten. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, şimdi biraz daha detaylı çekmek istedim. Malum çok güzel. Hatta fazla güzel yani. biraz detaylara bakalım, yani... Bir ağaç var, kuşlar var. Gaudi e, böyle dediğimiz gibi hani hep doğadan almış mimari şeyler, hep doğal kıvrımlı. İçi deniz aldık gibiymiş, içine girmeyi çok isterdim arkadaşlar ama pazar gün sadece ücretsiz. Olsun, çok parasını verip günüm. gireceğim ben ya. İçine. Kaç bin euroysa artık. Şu arkada da kule var, şimdi onu çekemedim. Bunun belgeselini mutlaka izleyin arkadaşlar, çok güzel. Evet, buraya biletler online satılıyor arkadaşlar. Girmek istiyorsanız, bizim gibi sorundan kadar verdiyseniz bile online hemen alabiliyorsun biletini. Ondan sonra bir confirmation e-maili geliyor. O e-maili de geçişteki polise gösteriyorsun, o kadar. Bu arada iki kişi 52 Euro. Onda da söyleyeyim. Ama işte buraya gelmişken insanda giresi gelmiyor değil. Hangileri? Çalgıcılar. Davulcular mı? Çalgıcılar. Şuradan kapıyı açsalar da girsek ne olurdu? Aşk olsun. Kemal, lavta. tamam söyleyeyim, Ut. <gülüyor> Dün gelsek bedavaydı. Bugün 1000 lira. Hiç evet, hiç. pazar gününe denk getiriyoruz. Vila. Evet. Ve gidiş yapıyoruz. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay vay hermoso. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir güzellik. Ve burada Gaudí'nin şaheseri Mert her evet. bir pencereyi farklı renklerde yaptığı için günün belli saatlerinde yani pardon günün her saatinde içeriye farklı bir renk tonu düşüyor. Bu renkli camlar sayesinde şu an böyle turunculu, kızıllı bir ışık düşmüş buraya çok tatlı. Bayıldım. Nasıl Mert? ilk duyguların ne? Abi çok büyük ya. <gülüyor> yani şey yok. Yani, ne diyeyim yani? Şaşırtıcı şey yani. Evet. Evet, Olur mu ya? Baksana şu detaylara bak. Her taraf detay dolu. Cam dolu. Nasıl gözüküyor? Teşekkürler. Külelere de çıkmak isterdim. Küleler artı 20 euro. Şimdi şöyle detaylıca çekmeye çalışayım gene. Burası aşağısı var. Evet, şey Burası ha. neymiş aşağıdan? Artık Gaudiya'ya saygı çerçevesinde Gaudiya'nın görüldüğü Mezar. yer. Mezarın oldu yer. Çok iyi. Bence iyi ki tersinden başlamadık. Belki o yüzden yapıyorlar. Derhalmadan başlamak çok iyi oldu arkadaşlar size de tavsiye çünkü ışık her gitmesleri artık daha güzel. Şeyin var güzelliğine var. bak Kubbe'nin. Aynen aynen. Şekerden yapmış gibi böyle. Şaka olsun diye mi yapmışlar bu kiliseyi? Şaka kilisesi. Şaka kilisesi. Hangi Disney <gülüyor> şu açıdan çekmek istedim de şu... Acayip güzel çıkıyor. Bu cephede böyle. <gülüyor> Aa buradaki 4 tane şey daha güzel gözüküyor aslında. Güzel bir. Evet, nefis gözüküyor burada. Bir de şu açıdan bakalım. Park böyle geldik. Mert bilet için kuyruğa girdi. İnternetten de alabiliyoruz ama sanırım internetteki çok kapsamlı olduğu için 16 Euro gösteriyor. Burada 10 Euro gösteriyor. Bir bakalım. Bakalım neler olacak. Şöyle. Evet. Zamanlı zengin ailelerinden Güell'in Gaudiya'ya yaptırdığı siteyi görüyoruz. Tabii ki sitemiz bitmemiş. 60 hanelik olarak yapılması planlanmış. Bitemeyince de bir iki tane ev yapınca da parka çevirelim bari demişler. Şu anda bir şehir parkı gibi. Herkes geziyor. Gaudin'in her yerde imzası var tabii ki. Özümüzü sofon için yapıyorlar. Barcelona ayaklarımın altında. Binbir türlü bitki var Mert. Evet. Ve binbir türlü kuş var. Aynen aynen. Aynen. <gülüyor> Pastane gibi yapmış gene ya. Pasta. Pastada devler yapmış. Hansel ile Gretel. Aslında mimarımız Gaudí değil Hansel de Gretel. Park devam ediyor. Şimdi buradan Barcelona'ya mı bakacağız? Pavela işte yani. Parkımız güzel. Burası başka bir şey. Bir giriş çıkışı var ama nedir ne değildir bilmiyorum. <gülüyor> Nova Interpia. Bakmaya gittiğimiz şeye Le Serpent. Yani sürüngan yılan deniyor. Tamam. Dünyanın en uzun oturma bendi. Ha bu. Benç. Bak Neyi şöyle valla. başlıyor. Aynen. Ve yine gavadi bunları renkli renkli minik minik. Mozaiklerle rengi renkli Hadi bak bakalım. Gidelim oturalım. Hadi gidelim oturalım. Oturmayacak değildim. Aynen öyle. Bayağı ayırmışlar. One way diyor. Buradan gir buradan çıktı. Evet. Şuradan sonra Bu İlanın... cephe. Güneşli cephe. Şöyle bir gene de çekebilirim yani. Bilmiyorum. Nefis gözüküyor. Biz bir boş yer bulup yani. çekmek Sadece evet. çekiyoruz. Evet. Aynen. Tavga çıktı. <gülüyor> yani şey ha? çok güzel. Evet ya. Hakikaten. Baksana. Tavga <gülüyor> çıktı. Öyle mi? E Burası. Tamam. Gel. 86 adet sütun varmış arkadaşlar. Hipostil deniyor. Gerçekten hep enteresan. burası gibi pazar yeri olarak yukarıdaki kısmın altı yukarıyı da tiyatro olarak düşünmüş Cavit. Evet. <gülüyor> Evler burada. Ağzından su damladı. Evet. Çekiyorum, evet Şunu at. Şunu da bir daha atıyorum. Gide kabızına. At. Bir daha inşallah bir sürü yerler Amin. <gülüyor> Hadi Amin. bakalım, hayırlı olsun. <gülüyor> Baksana siz şeylere. <gülüyor> Evet Eda, ne düşünüyorsun? Ya çok güzel ya, çok tatlı ya. <gülüyor> ya Buraya girmemek olmaz, bence girin. İki tane nefis evi var. Sizin biri var? bu. Biri bu. Evet, iki ev birden. Güzel çıkıyor. Bunlar site olacakmış. Fakat site yetişmemiş. Site yetişmeyince olacağı bu tabi. Evet, Zafer Takı'na geldik sayılır. Doğru mu hocam? Çektin mi? Evet şimdi detaylar gene canlı. Taklar güzel oluyor. Dişeli bir sokaktan geçiyoruz. lakar Takın'ı arkamızda bıraktık. Efendim söyleyeyim fotoğrafçılar. Müzisyenler. Bu da Barcelona'nın Adalet Sarayı. <gülüyor> o Adalet Bancı. Justice. <gülüyor> hey, burada yerde bir harita var. <gülüyor> Santa Maria Margarita. <gülüyor> Müze derim. Martin gidemediği yer. Katedral şurda. Saray. Şuradayız. Şuradan yürüyorsunuz. Nereden biliyorsun? Tak nerede? Tak. Nerede müze der? O işte. Bu. Larambla galiba şöyleydi işte. Şöyle gidiyoruz. Şuralara gidiyoruz. Sağdaki ne? Ana caddeden sağa ama sokak. karşı Karşımızdaki de, bina ne? Çok güzel. şehirde geçip de şey. Burası şehir parklarından birisi. Ciutat Vella bölgesinin parkı. Park de la Ciutadella. Tabi telaffuzlarım için özür dilerim. İspanyolca hiç bilmediğim nasıl da belli. Şöyle şallar satılıyor galiba. Ejderha Kalesi. Oyun amaçlı. İlerliyoruz. Bir şehir yaptığınız. Nasıl güzel bir şehir. Yaptığınız, yaptığınız. <gülüyor> Santa Maria Del Mar Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Denizcilerin koruyucu. Ee, kilisesi sonrası Gidip orada Doris için dua edelim. İğrenciyiz. Born Sokağı'nda ilerliyoruz. Santa Maria del Mart tam karşımızda. Yalnız şu evler, şu binalar çok güzel. Lütfen sessiz olun diye yazmış bazıları evlerine. Tabi haklılar. Ama işte turistik bir caddede oturmanın verdiği zorluklar. Bir de oldukça fazla bar var. Gece eminim çok gürültülü oluyordur. Santa Maria Del Mar Kilisesi. Anlat bakalım. Evet, 13. yüzyıldan kalma Santa Maria Del Mar Kilisemize geldik. Denizlerin Koruyucu Azize'si. Yalnız giriş 10 yıl olduğu için size içeriye gösteremeyeceğim. Olsun. 10 yılı mı? Hı, Hı İçeride İspanyolların denizcilikteki başarılarını gösteren işte gemi tasvirleri vesaireler koymuşlar. Özellikle de bir tane de bir gemi var içinde İspanyol evet. eski donanmasından 15. yüzyıldan kalma. Okay. Bu, gemi, bu gemiyi de tabii ki başarılarını temsil etsin diye koymuşlar. Hı -hı. Buraları artık Bardi Gotik bölgesinin oralar diyebiliriz. Yani Hı -hı. gotik olan eski olan şey. Hadi bakalım. Derne Evet. Çektim. Santa Maria Del Mar. Gayet güzel, güzel gözüküyor Buradan'da. Burası Del Mar ee, Deniz'in Maria'sı meydan. Kocamanmış ya. Meydanımız da tatlı. Aynen. Hemen restoranlar, barlar. Bir şey de çok güzel. Evet. Hakan da nefis gözüküyor. Harika. Gel yürüyelim. Daha ne gözüküyor? Evet. Bu katedral... Kim, bu kral artık... Ki? Bu da... Berenguer. Berenguer 3. Ramon Berenguer. Şöyle bir... Herhalde ilk krallarından mert bence. Aynen. Eski bak kale gibi zaten her taraf. Görüyor musun? Sanki eski kaleyi çıkıyor. Evet şimdi Valor. Yani buranın kendi... Uyar mı? Hızlıca. Da var. Tamam. Çikolata kokuyormuş bile. Bakın burada. Churroslarımız pişiyor. Şöyle pişi gibi, yokma Bunları sabah kahvaltısında çok seviyor İspanyollar. Bakın kızarmaya başladı. Kızaran churroslarımızı kesiyorlar. Çocuklarınızı bize teslim edecekler. Sıcak şey, sos ve çurros. Bu da sıcak çikolatası Eda. Acayip bir şey geldi. He? Hadi afiyet olsun. Katedrali de buradan. <gülüyor> Barcelona Katedrali'deyiz. <gülüyor> Eda. Barcelona Katedrali'ni bize gösteriyor Eda. Çok güzel gözüküyor Eda. Evet. Evet. Evet, 13. yüzyıl Barcelona Katedraline hoş geldik. Geldik. Burası Barri Gotik bölgesi yani eski şehir. Evet. İspanya'nın. Ee, bu meydanda hafta sonları Katalanlar Sardana diye bir dans yapıyorlar. Ben de gelmeyi çok isterdim. Şöyle... Harika canlı bir meydan belli ki. Barcelona Katedralinin girişi 10 Euro. Çok gıcık oldum. Girmeyi çok isterdim. Çünkü bunun içinde ne Bahtı, Chapelle'i var. Evet, papa, papa için çok önemlidir o. <gülüyor> Aynen önemlidir. Ee, bize karşı kazandıkları önemli bir evet. savaş. Bu şapelin içinde de e, gemilerde bulunan işte bir İsa heykeli. Böyle başı yan eğilmiş bir İsa heykeli varmış. Ona da diyorlarmış ki Bakın işte Osman'ın attığı toplardan kendini korumak <gülüyor> ha, için tam evet. nasıl da kafasını böyle yana eğdi Kafasına demişler. Böyle yana, geminin önünden ona almışlar. Aynen aynen geminin önünden de onu alıvermişler. O çok ilginç. İsa Hekeli. İşte mucize eseri toptan kurtulmak için yapmış falan. Ah! Oh. Girme isterdim ama onu görmek isterdim. sen isterim. gir o zaman. Bir damon yümeğe. Hayır, hayır verme. Aşk olsun. Hayır artık Bak. yeter. Hayır. Eso Es sanat var Abi güzel çalıyor Albüm varmış istersen satayım Bizim gemidekiden iyi <gülüyor> Sin amor lo no viviré amor lo no viviré <gülüyor> <gülüyor> Gracias <gülüyor> Ömrümüzün bir müddetinde burada ev kiralayıp kalacağım ben de Bye bye katedrala <gülüyor> <gülüyor> Bak, aa barça, barça. <gülüyor> <gülüyor> Gal bisbe sokarında güzel bir gizli köprü var. Herkes bilmez bunu. Evet, köprüye geliyoruz. Evet, El Pont del Bispe. Evet. En çok fotoğraflanan Barcelona'nın köprüsüne geldik arkadaşlar. Evet. Bu Piscopoz köprüsünün Köprüsü altında bir tane kuru kafa ve hançerlenmiş kafa evet. e, şey göreceğiz Çok gerçekçiymiş. Gerçek diyorlarmış ona. Ona bakarak ona bakarak kuru kafaya. Böyle geri geri gidip bir de dilek tutarsanız evet. bu dileğinizin evet. olacağı söyleniyormuş. Bakalım. Olacak mı? Evet. edildiği üzere yürüyoruz evet. biz de. Şey Youtube kanalımı Evet. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Bar Ay, evet. Barcelona evet. gecimizde. Barcelona tamam. bölümünde. Karen de çıkacak. <gülüyor> Şu anda biz bir köprü. Naber Karen? <gülüyor> Kaça gidiyorsun? Çok, çok çokmuş, harkasın. İyi gezmeler. İyi gezmeler. gezmeler. Neyler, bay bay. Evet. Ömrümüz boyunca ev gezmeyip evet. tatil yapmayı dileyelim. Evet Doris bizde. Çalışmadan tatil yapmayı dileyelim. Şimdi <gülüyor> bakarak tepesi takla geçiyoruz. Doğru mu hocam? Evet, ben Usulü bu muymuş? Evet. Ya bizi kandırıyorlaksa? Kandırıyorlar <gülüyor> Geçtik. Kasanet sordu. Kasanet birivo. Kasanet birivoysa alalım gel. Hello, Kasanet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha iki tane alalım. <gülüyor> Oley. Alacak mısın? Buraya gelirseniz kesinlikle Bari Gotik'ten alışveriş yapın arkadaşlar. Hiç öyle laramdolan falan yapmayın her şey 1 Euro. Ana caddeye çıktık. Evet. Bu Rambla'da biraz önce kaçırdığımız yeri göreceğiz. Evet. Placchede Reil. Hadi bakalım Pihaliyet gösterdi. Kraliyet Meydanı. Kraliyet meydanı, <gülüyor> meydanı. meydanı neymiş, neye benzer. Bu bir meydan. meydanmış bakacağız. Artık şehir kısmındaki gezeceğimiz son yerleri gezdik ve buradan da bir taksiyle Montjuic tepesine gittik. Montjuic. Montjuic, Montjuic. bilmiyorum nasıl okunuyor. yaptıktan sonra bitiyor işimiz arkadaşlar. Koca Barcelona'yı devirdik Eda, doğru mu? Evet. Hoca Barcelona devrildi. Daha güzelmiş. Bunlar bir hükümet sarayı konağı mı? Hiç Onun hükümet. şeyi de mi acaba öyle diyorlar? Hani olur ya. Ben buradayım bundan sonra. Ben daha genç olduğum zaman buradayım. Hayır ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Hmm. Pleacher Real. Ya Barcelona mı? <gülüyor> Gel şöyle bir çekilelim. Pleacher Real'in bir güzelliği şu üç güzeller çeşmesi. Şu anda su akmıyor ama üç güzelleri görüyoruz ortada. Şöyle göstereyim ha. Bir de e, şu sokak lambalarını göstermek istiyorum. Bunlar da Gaudi'nin tasarımı. Şöyle bakalım. Sanki kanatlı miyiferler gibi tepesi. Yine bol bol çiçekler yapmış Gaudi üstüne. Bir iki tanesi kırılmış. Evet şu an artık son Monjuvić tepesinden aşağı bakacağız. Gemi burada. Bizim MSC. Evet Geç. bu da Monjuvić kalesi. Baksana bahçelerin güzelliğine. Evet kale güzel. Monjuvić kalesi. Bayağı şık. Park çok şey, bahçesi çok güzel. Orada şunu çekmedim. Evet gemimiz orada. Biz bekliyor. Şurada bakın. Kaleden aşağıya bakıyoruz. Öde limanımız, Costa Simeral'da ve diğer başka tankerler. Kalemiz. Ve burada artık aşk gelinimizi şuraya atacağız. ışkı dilimiz var. Evet, gemi buradan en güzel buradan çıkıyor. Bakınız kendisi. Bizim evciğimiz. Bizi engin denizlere açacak. Hadi bakalım. Tepe Kalesi de burada. ne yapıyorsun topun başında? <gülüyor> Neyi vuruyorsun? <gülüyor> Yenilmez armadayım mı? Lidikayı vuruyorsun, okey. <gülüyor> geldi bak taksi seni görünce. Geldi bak taksi seni görünce. Bizim dayı geldi. Bizimki değil mi o? Ne yapıyorsun Eda? İspanyola, İspanyola Bütün şarkılarını çal bana İspanyola, İspanyola Aşkın ateşini ver bana Ah Maria, ah Maria <gülüyor> Barcelona gezisini tamamladık. Tamamladık ve çok başarılı bir şekilde tamamladık. Bence haritamızdaki bütün turistik noktaları gezdik. Güzel değil mi? Güzel. Yalnız şu ana kadar gezdiğim şehirlerin arasında en güzeli boydu. Müthiş bir şehir. Ya çok güzel şehir yani, Süper. çok sevdim, çok beğendim. Bayıldım yani, tek kelimeyle bayıldım yani. İnsanları da tatlı, yani gezecek görecek bir sürü yeri var. Burada Ama yaşarım yani. <gülüyor> bende bende aynı. Evet. Üçe dönüyorlar. Üçe dönüyorlar. Üçe, Üçe dönüyorlar. Yeni oluyorlar. Yeni oluyor. biraz daha uzun tutar. Ne olur ne olmaz. Onlar ufak. Huu. Çok güzel çıkıyorsunuz. Huuu. <gülüyor> Oh. <gülüyor> Çok Ağzında misina, var. Oh. Ağzında misina mı var? Evet. Onu yakalayabilir misin? Yakalayamam. Oh. Yakala yakala. <gülüyor> bir batıyor gemimiz kara dumanı vermeye başladı bu kara duman demek ki harekete geçeceğiz bu arada karşıdaki grimadi line ıza şey yazıyor arkadaşlar hepsi hibritmiş hiçbir şekilde emisyon gaz salınımı yok yabancılar martı beslemiyor mu mert Hayır, ne kadar şey enteresan beslemiyor. Hiçbir şey beslemiyorlar. Biz burada martıları besledik diye çok şaşırdılar falan. İyi de yani. Olur mu ya? Martı yedirilir yani, gariptir. <gülüyor> Yacık. Hey, gün battı. Bay bay Güneş! Bay bay! Tabii canım. Bu, bu arada beslediğimiz şey de yani... yemek kendini almadık. Kendi sevincini yaptı. <gülüyor> Yolda yememiz için yaptı. Aşağıya sakın. Yolda yaptığı şeyler. Güzel şu an yumuşak bir hava var. İnsanlar ilk defa böyle güverte falan çıkabildi. Çok şükür yani Barcelona yüzümüzü güldürdü. <gülüyor> Malaga da sıcaktı zaten. Limandan ayrılıyoruz. Hoceliman. <gülüyor>